Evet. Arkadaşlar ev dediğim gibi videolarımın hepsi burada. Bu Şimdi kaldığımız yerden devam edeceğiz Counter Strike'a. E, dediğim gibi zaten 850'ye geçtik. Yani tam 1000 puan olacak arkadaşlar bu skorumuzda şimdi e, oyuna başlıyoruz aşağı çekiyom sana <gülüyor> açılmasını bekliyoruz <gülüyor> Arkadaşlar şu anda Steam güncellemesi yapıyor arkadaşlar. Steam güncellemesi. Evet. açıldı şu anda. Evet arkadaşlar dördüncü rütbeden biraz arttım ben batarya olarak. 1269 TL topladım. Ee, bundan sonra çavuş rütbesi olacağız. Yani bu rütbeden sonra. Zararsız botlar, botlar üstüme hep girdik. Girdik. Evet. Bin puan yapmaya çalışacağız. Bence en çok burada zorlanacağım çünkü en videonun tam dakikasına doğru yani zamanına doğru bitecek. Evet, haritaya bakarak ilerleyeceğiz yine. Şimdi ilk düşman. İlk düşmanımızı arıyoruz o nerde? Aranıyor aranıyor aranıyor aranıyor Şurda iki tane var oraya gideyim Evet ilki düşmanı bulduk mu? Evet bulduk Ben ilk olarak şunu gördüğüm için senin şöyle bende Bir dakika Kırpalı çok iyi Vay Ona da sıkarım git burda bir dakika bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. <gülüyor> Tamam Son son son son gel buraya Tamam O da gitti 66 puan Doldur doldur hiç değil de <gülüyor> Tamam bir tane daha yetmez. Yetersiz. <Gülüyor> Çok iyi. Şurada var. Ben bakayım. <Gülüyor> tamam. Merkimiz azalı. Hemen dolduralım. Tamam Buralı oldu Bu tarafta Çabuk çabuk çabuk çabuk Bunun emniyetini çekmesi çok sıkıntı ya Bu silahı kullanırken Vay be Her şeyi sıkıladık. Vurduk konuda Bir dakika. Eh, tamam. Bu da benim bir özel hareketim sayılır. Ama ayıp yani. Bunu her yerde yapmayın. Ben birazcık komiklik olsun diye yapıyorum. Ama ayıp. Siz tabii nereye sakladın, biliyorsunuz. <gülüyor> bir tane daha şurada vardı gördün mü seni kaçma oyunun <gülüyor> <gülüyor> bir tane taktiğini buldum arkadaşlar ee, Haritaya bakarak da hili açmadan ilerleyebilmişiz. yani o şekilde doğru daha rahat oluyorum düşmanları He. Hatta biliyor musunuz? Bir tane maç atarız sizinle birlikte, bir tane maç atarız. İsterseniz CSGO'ya gelebilirsiniz. Yani misafir olarak herkese istek atıyorum ben. CSGO'da. Bir dakika. Var mı orada? Var. Bıçak. Tamam. Pompalı olur. Tabi ki Bir dakika Şurada şurada gel buraya gel gel gel kaçma Hı. Hı. Tamam Bir tane daha Nerede nerede Tamam oda gitti Nereden çıkıyor bunlar? Süper atlayışımı yaptım Bunlarını değiştirelim Şurada var Bunlar zararsız bots ama Yanıma gelmeleri sebep beni öldürmence uçuyorlar Ama vuramıyorsun <gülüyor> Kedine kedine kedine Ya bunlar tipsiz arkadaşlar Aldık Tamam Bana başka dur Arkada bir tane Bir iki tane falan arkada var Şurada var mı? Yok Hala mı sen Tamam Sen de gel Tamam O da gitti Gönder gelsin. Bir dakika Hadi hadi çabuk çabuk çabuk çabuk çabuk Çabuk Başka başka başka başka Başka lazım Bin skor Çok riskidir çok Çok Önüme gelen silah seçiyorum öyle. Şaka yaptım İyi olan silahları seçiyoruz arkadaşlar kötü olanlar da zor oluyor mesela bunun vermesi çok fazla bunun vücusu bayağı fazla Evet 5tir Hop. betirölim sen başka başka başka başka gel gel gel gel gel gel gel Tamam orada var haritadan görüyorum ben Hah arabanın fırına atlarım öyle işte, işte. Ya. Tamam. Yine arkada var. O da gitti. Tamamdır şu tarafta var. çifte beta severim. çifte betayı aldık wow gelin bakalım şunu tam şöyle evet kafesinden durduk onu da aynı şekilde ve Geliiin Çekil git şurada. Takım arkadaşlarına zarar verme da Onlar da her yerden çıkıyor ama <gülüyor> Oyuncu yani bunu yapmak zorundayım Zarar vermek zorundayım Beni simil ediyorlar çünkü. Arkadaşlar bunların beyni yok Bu botların beyni yok Gerçekten ya Beyni yok bunların Zaman dönüşlerinde Tamam Bir dakika Bir dakika Ha, tamam Arkadaşlar dediğim gibi bu hareketi Herkesin içinde yapmayın Ya biraz ayıp bir şey Kifte ee, ve gücü Üç adamın birden içinden düştün Vay be Kol bakalım Hadi Al Öldü ölmüşsün Hop geldim geldim Selam Hop Video olmuştur diye düşünüyorum bayağı bir Tamam Geldim o tarafa geldim geldim geldim Geldim yetiştim Yettim arkadaşlar Pompalı Pompalı şart Pompalsız olmaz 931 hadi bakalım geldi bir gıdım kan gidiyor O kadar vuramamışım yani Pompalıydı Evet bakın bu sefer süper atlayışımı yaptım. Beee evet 967 hadi hadi hadi. Gel <gülüyor> buraya. Gel buraya. Gel buraya. Kaçma. <gülüyor> Sonunda. bu. Acele Son bak son son. Bir kere şey daha alırsan bin yapacağım. Hadi. Göster. Nerede o oluyorsun? Şaka arkadaşlar olmadı. Evet ee, bin yaptık ama daha çok çıkamadık. Yani 991erde en yüksek puan sayılıyor. Ama olsun. sonuçta biz de yüksek. Bu final bölümüydü arkadaşlar, sonuçta bizde e, yüksek bir skor yaptık. Hani 1000 yapı da olsun, 9 sayı fark var yani bir şey olmaz. Ama oyun erken bittiği için normalde ben bir tane daha kilo alacaktım ama Olsun arkadaşlar, sağdık olsun sonuçta öldürdük, öldürdük yani 991. Evet, ben kendim müzik skoru geçmiş sayıyorum çünkü oyunun süresi bu kadardı, yani en yüksek skor bu. Arkadaşlar bundan sonra daha gelmeyecek çünkü en yüksek skor 1000 olduğu için ee, daha gelmeyecek. Bu serimiz bitti. Daha fazla resiko gelmesini istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olma abone like atabilirsiniz. Ve beni buradan da sanki bilebilirsiniz bay bay.